Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün 3000 lira altındaki en iyi akıllı telefonlar listemize karşınızdayız. Size bu videoda 3000 lira altına satın alabileceğiniz en iyi 5 akıllı telefondan bahsetmek istiyoruz. Malum son dönemde ülkemizdeki akıllı telefon fiyatları hali arttı. Yani şöyle genel olarak baktığımız zaman 50 düzgün bir akıllı telefon almak istiyorsak 2500 liranın üzerinde fiyatları gözden çıkarmamız gerekiyor. Bu bağlamda bakıldığında çok değil arkadaşlar 6 ay öncesinde 2500 liranın altına satılan telefonların günümüzde 3000 lira ya da 3000 liranın da üzerinde fiyatlara satıldığını görüyoruz. Fakat son dönemde çıkan yine birkaç telefonun fiyatı 3000 liranın altına düşmüş durumda. Bu da bizleri memnun etti. Evet listemize hemen başlayalım. Listemizdeki ilk isim arkadaşlar bizim geçtiğimiz günlerde incelediğimiz Xiaomi Redmi Note 9 Pro modeli. Hemen şunu belirteyim. Bu model arkadaşlar bazı yerlerde 3000 liranın üzerinde fiyatlara satılıyor hala. Yani 3500 liraya falan görebilirsiniz bu telefonu. Özellikle teknoloji mağazalarında fiyatları zaten 3000 liranın altında değil. Lakin internette baktığınızda Xiaomi Türkiye garantili olarak 2999 Türk lirasına ye satan yerler mevcut. Dilerseniz bu yerlere bakıp buradan bu telefonu satın alabilirsiniz. Gerçekten içerisinde güçlü bir Qualcomm Yonga seti bulunuyor. 64 megapiksellik Geniş açılı kameranın öncülük ettiği dörtlü ana kamera modülü var. Ve 5020 mAh'lik piliyle de gayet günü kurtaracak bir telefon. Zaten detaylı inceleme sistemimizde vardı dediğim gibi. Dilerseniz yukarıdan bir kart bırakıyorum şimdi. O karttan bu telefonun incelemesine de göz atabilirsiniz. Eğer bütçeniz 3000 lira maksimum civarlarındaysa kesinlikle Xiaomi Redmi Note 9 Pro'ya mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Gelelim listemizdeki ikinci telefona. Listemizdeki ikinci telefonda aslında bir Xiaomi modeli. Redmi Note 9S arkadaşlar. Biliyorsunuz Redmi Note 9 Pro ile Redmi Note 9S arasında çok küçük farklılıklar var. Nedir bu farklılıklar? Malum Pro modelde 64 megapiksellik bir ana kamera varken S modelinde ise 48 megapiksellik bir ana kamera bulunuyor. İki telefonun geriye kalan özellikleri ise neredeyse birebir aynı diyebiliriz. Dolayısıyla eğer kamera benim için çok da önemli değil diyorsanız 9 Pro modeli yerine 9S modelini tercih edebilirsiniz. Bu telefonun fiyatı da hali hazırda arkadaşlar. 2700 liralar civarında satılmakta. Tabi teknoloji mağazalarına giderseniz fiyat biraz daha yüksek çıkıyor karşınıza. Yani 3100-3200 lira gibi fiyatlar görmeniz mümkün. Lakin internette Xiaomi Türkiye garantili olarak aratırsanız bu telefonları 3200 Türk Lirası'na değil 2700 lira ya da daha aşağı fiyatlara bulmanız mümkün. Bu arada Redmi Note 9S'i de inceledik biz. Onun için de yukarıdan bir kart bırakıyorum size. Dilerseniz bu telefonun detaylı incelemesine de yukarıdan göz atabilirsiniz. Evet gelelim listemizdeki 3. telefona. Listemizdeki 3. cihazımız bir Samsung modeli arkadaşlar. Galaxy M31. Biliyorsunuz M31 çıkalı hali zaman geçti. İlk çıktığında fiyatı 2750 liralar civarındaydı. Ve o dönemde A51'den 200-250 lira daha pahalıya satılıyordu. A51'i o zamanlar Samsung 2500 liraya satarken M31'i 2750 liralar civarına satıyordu. Şimdi A51'in fiyatı 3200 Türk lirası seviyelerine çıkarken M31'in fiyat seviyesi ise 2800 liralar civarında kalmaya devam etti. Dolayısıyla... A51 ile M31'in teknik özellikleri kamerada dahil arkadaşlar birebir aynı. Hatta M31'in bu noktada 6000 mAh'lık bataryasıyla bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Aradaki tek fark ne? M31'de damla çentikli bir tasarım çizgisi var. A51'de ise delikli ekran tasarımı var. Eğer bana şarjı uzun giden bir telefon lazım diyorsanız 6000 mAh'lık m 31 Tam da size göre diyebilirim. Tabi telefon biraz görünüm itibariyle bataryasının yüksek olmasından mütevellit kalın duruyor. Biz bunu zaten incelemesinde eleştirmiştik. Dilerseniz yukarıdan şimdi M31 incelemesi için de bir size link bırakıyorum. Oradan M31 incelemesine göz atabilirsiniz. Evet arkadaşlar geldik 4. modelimize. 4. modelimiz bir Huawei modeli. Huawei P40 Lite E. Halihazırda internette arattığınız zaman bu telefonun Huawei Türkiye garantili fiyatlarının 2900 lira seviyelerinde olduğunu görebilirsiniz. Gerek kamerasıyla gerek yonga setinde P40 Lite E gerçekten fiyatını hak eden bir telefon. Lakin burada size ufak bir nüans vermek istiyorum arkadaşlar. Bu telefonda Google Play hizmetleri bulunmuyor. Yani ben Google Play olmayan bir telefonla hayatta yapamam diyorsanız listemizdeki diğer telefonlara göz atmanızı tavsiye ederim. Fakat Google Play olmasa da olur. Ben YouTube'u girer tarayıcımdan izlerim. Google Maps yerine Yandex'i kullanırım. Arama motorunda Google yerine Yandex'i tercih ederim diyorsanız o zaman bir sorun yok. Huawei'nin P40 Lite E modelini rahatlıkla alabilirsiniz. Evet arkadaşlar geldik listemizdeki 5. telefonumuza. Listemizdeki son önereceğimiz telefon Realme 6i modeli. Biliyorsunuz Realme bu sene ülkemizde... Gayet iddialı modeller satış olsundu. Bunlardan bir tanesi de Realme 6i'di arkadaşlar. 5i ile 6i özellikleri neredeyse birebir aynı fakat arada değişen ufak bir detay var. O da 6i'nin kamerası 5i'ye nazaran çok daha gelişmiş ve üst düzey durumda. Biliyorsunuz 5i'de 12 megapiksellik anlamsız bir kamera vardı. Fakat Realme 6i'de 48 megapiksellik bir ana kamerayı tercih etti Çinli üretici. Bu telefonun fiyatı halihazırda ülkemizde 2800 liralar civarına kadar çıkmış durumda. İlk ülkemize geldiğinde arkadaşlar lansman fiyatı bu telefonun 1700 Türk lirasıydı. Fakat şimdi internette aradığınız zaman en ucuz fiyatlar yine yanılmıyorsam 2700 liralar 2800 liralar civarında. Yani bu telefon üstünden 4-5 ay geçmişken 1000 lira zamlanmış diyebiliriz. Evet bizlerin size Önereceği 3000 liralı alt en iyi telefonlar listesi. Bu şekilde dilerseniz yorumlarda şu telefon da bu bahsettiğiniz cihazların önüne gelebilir. Ve fiyatı da 3000 liranın altında şeklinde yorumda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.